Selamlar ben Bafse. Bugün yine farklı bir challenge ile beraberiz. Bugünkü challenge'ımız, eğer birisi aksesuar kullanırsa video biter. Hadi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup beğen butonuna basarsanız sevinirim. Paylaşmayı da unutmayın. Bu map favori map'im. Gel buraya bul. Bu büyük benim. Bana aksesuar kullanamazsın diye bir şey söylenmedi. Sonunda süperim doldu. Kimse de aksesuar kullanmıyor. Gel buraya! <gülüyor>